İşte atılan yer. Evet abi orası işte. Bir son işte abi. Tamam aldım aldım. Ah son. Kk yemle bilet Diyemedi ki. Tuttu <gülüyor> beni. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? tuttuk yine ya nefretlik bir map ya <gülüyor> Bak anısını sikiiim Düştün mü? Düştün mü? Neden? <gülüyor> Güzellerledim Çok güzellellemeye devam o edelim O en önde Evet Kalk Aa. Evet Aha. Aldın Aldın İnsin bekle insin o da kaptan! O da kaptan! O şut! O da kaptan! Bir onu daha hazırla abi. <gülüyor> ya ben de geçemiyorum. Ananı avradını. Bu ne cehennem çok kalabalığı. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Oğlum sırtıma kapatıyor ya. Ya abi. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını siki bu korsan sekteri git. Gerçekten Başım. bu kadar zor değil burası. <gülüyor> Lan gireceğim gireceğim. Girdim. Kim? Girdin mi? Allah. Ya, Hayır. Ananı sikiyim. Güdümlü attı bu arada. Yok ettin bu arada beni. Ah. Cenk'er al, Cenk'er al, Cenk'er nasıl alamadın ya? Cenk'er götürmüyorum sana vermek için. Cenk'er. Deş yapalım, deş bitirme değil, deş. Dur. Kameranın yeri mi? Oğlum mal mısınız? Orada şey varsa götürmeyin işte ya. Ya bize bir öbür çocuk da önden koşur, tek sen bitirmeyecek top bitirecek bal. Lan çocuk. Oğlum bu çocuk niye enden koşuyor <gülüyor> tek başına <o> çocuk? Oo <gülüyor> oh! bekle kanka. Motive et. E, bu sefer de Eray kayboldu. Nereye koyalım? Temiz. <gülüyor> Sağ üst. Nerede? Nerede? Nerede? <gülüyor> ne? bak kanka. Ne? Kim bekledi? Nasıl bir beyk kanka? İlk kez bu kadar fazla kişinin beyte düştüğünü görüyorum. En iyisi, gördüklerimin en iyisi beyte. Nerede? Nerede? Nerede? Nerede? <gülüyor> doğru yerde olan da bakıyor, bırakıp oda geliyor. <dönüyor. gülüyor> ki bu kadar kişi yanılıyor olamaz. Nerede? Şey? Nerede? Nerede? Nerede? Oraz mılar? <gülüyor> Hangi aptal bizi oraya götürdü? <gülüyor> Botonu tutarsam ben <gülüyor> açıktan geliyorum. Hayır abi ben gidiyorum şu an. Birinciyim ben. Abi. Hadi. Hadi. Ya ah, ya gelemedim. Ya. Burası hayallerin. Çekecek. Lan ben geçemiyor mu buradan? Çekecek. Çekecek. Ne? ne? Dokunan? As ha, sikti. Hayır arkadaki dokundu ondan önce. Hiç o onu diyorum işte. Nasıl oğlum? Lan ben geçemiyor <gülüyor> burada? Benim ananası mı koymuşlardır sence? Bilmiyorum. Ananası izledin mi? Hayır. Kanka çok kötü. Bak, sana yemin ederim bu eve taşındığımdan beri normalde benim çok fazla oyunda cinnet geçirdiğimi biliyorsun. Evet. Bütün oyunlarda, her türlü evet. oyunda. İlk kez taşındığımdan beri şu ekranın ortasından kolumu geçirmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> full ama. Yani kolum dışarıda arkadan. Aslında ekstra bundan sonra izleyelim. Vardır bunun içinde belki. Bakalım. Ne? Ne? Ne? Ne? <gülüyor> Ping'den öldüm. Ping'den alamadım. İlla diyor ki ne? gel benim annemle münasebete gir ya. Orospa çocuğu pembe Kanka münasebete girden sonra orospu çocuğu demen hiçbir şey olmamış <gülüyor> <gülüyor> Yani ne alakalı Harbi de ya niye yumuşattın ki o zaman Eee <gülüyor> cloud10tl olamış Efe selam youtube'da yaşadığın problemiyle ilgili bir chrome eklentisi yaptım İstersen kullanabilirsin demiş Ne o? Youtube question mark Kanka benim bilgisayarı hackliyecen anladım Simge Ay bakar Respect 0038'e bir abonelik hediye 70 Simge. Çok teşekkürler e şimdiler, Respect. Simge. Hoş geldin aramıza. Kanka, şaka şakamakak bakçam eklenti yayından sonra çok sağ ol. Abi Abi Elensil'le artık birileri. Tutma orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya rom amına koyayım. Kanka sen <sola> geçebilirdin ya. <gülüyor> ben koptum duyuyor musun? <gülüyor> Duyuyorum ben. Sen sabahtan beri kopuyorsun. <gülüyor> Çık çık çok güzel, kopmuyor mu? Ha, Rawf çok Rauf kopuşu beni de kopartıyor. Ya bu sesin mükemmel bir ses. Her şeyle. Çık <gülüyor> çık çık ananı sikeyim. Ananı Ananı sikeyim bu da boş. Bu <gülüyor> Oğlum şaka var. mı bu? <gülüyor> Kapıda kaldım. <gülüyor> Kapıda kaldım.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 Hayır Çekil çekil orospu evladı seni Allah belanı <gülüyor> versin senin Çekil Bıraksana it oğlu it bırak bırak Bana bak bana bak <gülüyor> Kanka çok kötü Ananı sikim ananı sikim Ananı sikim Ananı sikim Bir, bir saniyeli kararla kanka. monitörün içeri <gülüyor> En sağdan en sağdan Çık çık çık Gel gel gel gel gel ben yol açıyorum. Ben yol açıyorum gel. Çık çık çık çık. Şans sınırlama lan. vurulmuyor oğlum. Açılmayan kapılar var. Şans e sınırlama lan. Aha şampiyon. Şampiyon sınırdan. Şampiyon sınırdan. Bu ona ne çike vuramadı. <gülüyor> Açıldıysa bu işte. kapı. En sağ en sağ. <gülüyor> lan anam annem kokladı tut. Çık çık çık Anasını çikim atağa. Yemin ederim ÇIKI ÇIKI ÇIKI ÇIKI OĞRU VAR ÖĞİ GİÇ Ya evli abi beni niye düşürüyorsun Ananı sıçıyı Kanka 3 kat düşüyorum Bak 3 kat 3 kat kanka Çok kötü Ya, <gülüyor> ya abi beni niye düşünüyorsun? Bak Buradan düştüm, burası burası slime Ya kanka Cık, Kanka bunu şöyle oynamak lazım Mouse'lenin yukarıya tutup aşağı görebileceğin şekilde oynaman lazım Beni aldın mı hiç? Hayır öyle oynuyorlar. sordum sadece A Almadım da abi ha, tamam. Bugün almayı düşünüyorum tamam, Sadece sordum bir şey demedim Bakalım hadi bakalım inşallah <gülüyor> <abi>. Ananı s**im <sıçayım. gülüyor> Emre beni niye düşürdün Abi ne en aşağı attı. En Oğlum yarım. Çıkı Geçtim, geçtim. E ananın amını sikeyim. <gülüyor> çok içten bir. Çok içten sikiyorsun kanka, tebrik ederim. Doktor bulamadı bana ilacı. Ananın amanı sikeyim seni. Ben de geçiyorum. Geçebilecek miyim? Bu avradını sikeyim. YETER! <gülüyor> <gülüyor> Tutma, amına koydum. Kim o? Okan! Oruz <gülüyor> bu <gülüyor> <Orospu> çocuğu! <gülüyor> ne o? Bahsettiğim yeri attı abi. Aaa <gülüyor> biri <gülüyor> attı! <gülüyor> çocuğu ediveri oğup! Evet. Bu bir bayağı sülük attı aptı bina aşağı yani. Mantı gibi amına koyayım. Altoya insanlar yeri. Hayır <gülüyor> şuraları yer. kat. <gülüyor> Birini ta biri en tarıktı lan. Ha o diğer taraf aptal. Altoya insanlar yeri. Bak. Hayır <gülüyor> şuraları <yeri. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak şuna bak şuna. Altoya insanlar yeri. Şura. <gülüyor> evet katle diyoruz bu çocuğu. Oka amını Bakma hiç amına Geber lan. Aa o da düştü. Gözümün önünde katliam yapıyorum. Aga adam <gülüyor> gifted Toros bu çocuğu. Gözüm sulandı amını sikin bit artık. Hop <gülüyor> bak bak Oo. Kazaldım. Kazandın mı? Ama bak 3'i izle 1v1'uz iz şu an 8'de 9 ölmüş Aha. Düşerken havada dash Ve 0.001 saniye kazanma Bakıyorum. Öyle kazandım Bakıyorum Kazandım! Kazandım! Yaaaayyyyyy ya ya! ya ya ya! ya! ya! ya ya! Kazandım! Ya! Ya ya! Kazandım! Kazandım! Kazandım! Kazandım! Allah'ım şükürler olsun Nasıl kazandığımı gördünüz mü? Sonda attığın deşi gördünüz mü evet, havada evet, evet evet evet deş. İsmet'e bak. <gülüyor> Allah'ım şükür. Ay ay. Nice oğlum. Nice. Gel e gel. Evet. Atlas son TL almış. Ben şu 20 TL atan çocuk eğer chat'i bir dakikalığına herkese açarsa Esra abla hem kendim abone olacağım hem de birini bu muhteşem kanala abone edeceğim. Valla Esra'nın takdirine kalmış. İsterse açar. Eee Okuduk değil mi? Okuduk. Videolar tamam. nerede? Burada abi. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir olay var. Eee Tepki koliğin, ha YouTuber şarkılarına tepki videosu çıkmış beş saat önce izleyelim. Olur, güzel videoya benziyor. Şimdi gözde, biliyorsun ki müzik ruhun. <gülüyor>